O yüzden bir başarı hikayesi varsa o sana ait olacak. Bana Sosyal hayatımın bu meslek sıfırlıyor. Tamamen e, kanalda geçen bir ömür oluyor. Çok izlenmemiz lazım. Daha çok kitleye ulaşmamız lazım. Bize daha çok seyredeceğimiz yap yaparak. Orası bizim için kritik dakikalar. 20.000 abone geldik. Bir netflix gibi bir platformumuz olacağını düşünüyorum.